Artık ben de direktlik yapabiliyorum Bu da benim en eski oyuncu Ben, ben ne yaptım? <gülüyor> Ama 10 spias falan Neyse, yine de bir şeyler yapabiliyorum o oh, spias imitini açıyoruz. lan ilk kez drag click ile spias açtım bu arada Çok fazla uzatmak istemiyorum Sadece keyboard ve mousecam ile bir şeyler denedik Eğer kanalıma abone olup bildirimleri açtıysanız Videoya geçebiliriz Oğlum bu şarkı ne lan Savaşı mı gideceğiz? Evet şimdi şurada gördüğünüz gibi mousecam var yani şu an ben ilk kez mouse camda ve bunu biraz saçma bir kameradan çıkıyorum. Her neyse. Şimdi size göstereceğim bir şey, birkaç şeyler var. Drakilik yapabiliyorum evet artık. Bir de keyboard cam yapmak istedim. Çünkü öbür türlü çok e, kalitesiz oluyordu falan. Hani ben de böyle yapmak istedim. E, şu an bile o kadar iyi değil ama. Olduğu kadar. Görün üzere. Drakilik bakın şimdi cps'e bakın. 8-9 cps. 10 cps görüyor arada. E, i̇şte olduğu kadar. Blue de 90la yapıyorum. Bak yine düşecek gibi oldu. Bak ağzını sıçarım senin. Tamam. Her neyse. Ha de böyle ıı, ışıklı ışıklı daha güzel oluyordu. Oh, ah. Evet ışıklı ışıklı daha güzel oluyordu. Ee, i̇şte ben de şey yaptım. Hani geldim. Bu arada dediğim gibi. Burada A90 bu. Bu da Razer'dedir. Ve bununla olmuyor. Bakın şimdi. Bunu da aldım. Ee, bak. Bir dakika. Elimle gözüksün. 6 CPS ne oğlum? 6 CPS ne hayırdır? 4 CPS. Ya yani böyle bir şey yok. Ama Burada a da 9, 10, 11, 12 falan oluyor arada. Ve ben e, sadece bir gecede hani böyle takılarak denedim. Oluyor. Gerçekten hani yapabiliyorum. Bazen oluyor. Oğlum. <gülüyor> ben bu işi çözmüşüm. Ama tabii ki de bunu bitirecek kadar şey değil. Bu arada anti-ACD. <gülüyor> evet. Kamera açısında sıkıntılar yaşıyoruz. Olduğu kadar. Aynen. Olduğu kadar. Ee, ve. Craftweiser falan da bunları deneyeceğim birazdan Bedvars'ın da. İşte olduğu kadar yani artık ben de bir şeyler yapabiliyorum ee, tabi yapabildiğim şey drak monoluk ya da god bridge falan çok az yapıyorum ee, ama ileride hani bunlara gelişirsem e, onu videosunda çekerim diye düşünüyorum bu arada aklımda mükemmel fikirler var kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir de discord açıklamada evet bu arada sadece monoluk yapabiliyorum az çok ee, şey de yapamıyorum brezide yapamıyorum o bu arada 11 12 13 falan yapıyorum bana bir şeyler olmuş Evet, yani daha önceden sadece 8 falan yapıyordum. Bazen de yine 8'de takılık oluyor. Ee, şey olmuyor. Aha, oğlum koydum. 5-6 blok falan koyuyorum. Hatta bir ara hayvan gibi koydum hatırlıyorum. Ta şu ilerledikmiştim bitirememiştim. Heyecandan. Evet, öyle yani. var daha fazla mousecam ile video atmayı planlıyorum. Ee, yani bu video ne kadar like edirse o kadar fazla mousecam ile video olur. Bu arada ben hani üzülüyordum. Yeni mouse falan almaya çalıştım, yapamıyorum diye. Ama 11-12 yapıyorum ya ben. Tamam ya abi. Benim masaya ihtiyacım yok. Ben bunu yaparım valla. Bu da benim en eski oyuncu... Ben... Ben ne yaptım? <gülüyor> evet benim... Oğlum. Evet bu benim en eski e, oyuncu masaya. Yani i̇lk aldım bu. Oğlum bir dakika. E, zıplama oğlum. Ben ne yapıyorum? Video... Video yüzünden böyle oluyor bu arada. Beyler siz beni bir gaza getirdiniz. O yüzden bir like atın. Eee... Ben ya bildiğim yapıyorum ya. Eee, iki tane blok koyup geçiyorum ben. Ben sadece Momo az çok yapabiliyorum. O zaman biz şeye geçelim. Eee Tamam tamam tamam. Aynen aynen tamam. Geri düzeldi. O oh, Spice Smith'in lan 2 ızdırak ile Spice Smith açtım bu arada. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben ben çok gelişmişim. Bu arada yanlış kit almışız evet. Dördür yapacağım. 3 blok. Neyse yani artık burada da alışırım. Orası şey olduğu için. Ee, biraz şeydi hani rahat takılıyordum şimdi burası benimle ben yana doğru gitmeye çalışacağım azıcık ah! ay oy what <gülüyor> Kanka benim bolum bitti de gelir misin ya dur şarkı soruyor dansa çık benimle e ee? gelmiyor musun Kanka ya beraber dans edelim ya. Çok somurtkanısın. Sege. Kırıldık değil mi? Evet kırıldık. Anne satayım? Ne bakıyorlar oradan? He La git la ya senin nasıl seçeyim. Oğlum bak. Ananı avradın ne yapıyorsun lan? What? Evet ee, bed varsa olmayacak bu o zaman biz bir sky vars Tamam, geldim. Evet. Şuradan direkt, aha burada blomoz varmış lan. Deniyorum. Anam! Tamam, tamam. Ben geri döner. Oy! Oy, iki blok be! Lan git ne ok atıyorsun? manyak. Oy, yüz yılın çalımı. Bak, derakirikle dalmaya çalışayım bir çalışayım sana. Ya beyler ben eğim alamıyorum ya, tek sıkıntı bu aslında. Vay anasını be, çok iyiyim. Anane! Ne yapalım? Şunu, şöyle. Anane! Okey, okey. Tamam, her şeyi es geçtim. Eee, burada deneyelim biraz. Beyler, sorun Crawfiles ama ben mi malım? Oy! Yok abi öyle. ノーレバン